Merhabalar 16-22 Aralık haftası sizlere neler bekliyor, burçlara etkileri neler olacak bunlardan bahsedeceğim şimdi sizlere. Öncelikle eğer bu tarz içerikleri beğeniyorsanız hemen hemen her gün paylaşmaya çalıştığım astrolojik gündem ve genel burçlara ilişkin yorumları takip etmek için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Böylelikle daha çok içerik üretmek açısından motive hissediyorum kendimi. Evet 16 Aralık günü ay Aslan Burcu'nda haftaya başlıyor olacağız. Ay Aslan Burcu'nda olacak. 15 Aralık tarihi itibariyle Jüpiter ve Uranüs arasında güzel bir etkileşimle haftayı kapattığımız için bu etkiler altında haftayı başlatacağız. Yani Jüpiter-Uranüs arasındaki bu pozitif etkileşim bizlerin e, sendromsuz bir pazartesi e, gününe başlamamızı sağlayacak. Ve özellikle toprak burçları ve maddi konularla alakalı e, destekleri hissedeceğimiz ve özellikle dediğim gibi oğlaklar, başaklar ve boğaların... E, daha pozitif hissedeceği bir hafta başlangıcı yaşayacağız 17 Aralık tarihi itibariyle ay Başak burcunda harekete başlayacak biliyorsunuz ay Başak burcunda çok fazla rahat etmeyecektir biraz takıntılı biraz obsesif biraz titiz ve mükemmeliyetçi bir bakış açısındadır ayın Başak burcunda olduğu günler düzen ve organizasyon namına değişiklikler yapmak aynı zamanda temizlik yapmak, hesap kitap yapmak açısından e, oldukça uygun tarihlerdir. Yani hafta ortasından itibaren e, bu tarz eğilimler gösterebiliriz. E, hayatımızda düzen vermek istediğimiz alanlarda e, girişimler başlatabiliriz arkadaşlar. 19 Aralık gününe geldiğimizde ise bir güzel açı bizi yine karşılıyor olacak. Bu güzel açı Mars ve Satürn arasında meydana gelecek. Mars Akrep Burcu'nda, Satürn ise Oğlak Burcu'nda birbirine destekleyici etkiler Yapıyor olacaklar. Bu da özellikle su ve toprak burçlarını daha pozitif yönde etkileyecektir. Yani yengeçler, balıklar, akrepler, oğlaklar, başaklar, boğalar bunlar biraz daha pozitif bir yönde etkilenecektir. Peki ne anlamda etkilenecektir? Buna bakacak olursak şunu söyleyebiliriz. Mars bizim... E, hareket enerjimiz, hayat ışığımızı, harekete geçme potansiyelimizi gösteren bir gezegendir. Satürn ise emek ve çaba göstererek, öğrenerek e, hayatımızda istikrar ve kalıcılık sağlamasını istediğimiz konularla ilintilidir. Bu da Mars-Satürn arasındaki bu etkileşim bize diyor ki, e, gerçekten hayatına e, dahil etmek istediğin alışkanlıklar, ee, belki ilişki, belki kariyer, belki parasal bir konu, belki yakın çevre ilişkileri, belki iletişim, belki geçmişle alakalı bir mesele artık haritanızda hangi alan e, temsil ediliyorsa... Kalıcı bir değişim için harekete geç diyor e, ve bu gerekli cesareti, bu gerekli özgüveni, e, girişim ve cesaret ruhunu ben sana sağlayacağım. Ancak bu yolun kolay olmayacağını bil ve bunu, bu doğrultuda gerekli emek ve çabayı göster diyor. E, bu doğrultuda özellikle iş kurmak için, yeni bir ilişkiye başlamak için, e, yeni bir girişim başlatmak ve e, bunda kalıcılık e, sağlayabilmek için, 19 Aralık günü oldukça uygun bir gün ki aynı gün içerisinde ayda burç değiştirecek ve ay terazi burcuna geçiş yapacak. Bu da özellikle ilişkiler ve ortaklıklar noktasında 19 Aralık gününün oldukça fırsatlı bir gün olduğunu gösteriyor. Neden? Dediğim gibi bir ilişkiye başlama evlilik aktiğimizi alama bir ortaklık anlaşması yapmak adına hem gerekli cesareti kendimizde hissedeceğiz hem bu ortaklık istikrar ve kalıcılık vaat edecek hem de Ay terazi burcunda olduğu için daha bir işbirliğini seviyor olacağız ve burada işbirliği yapabileceğimiz İnsanlarla kontak halinde bulunabileceğimiz uyumlu bir bakış açısına sahip olacağız arkadaşlar. Evet 20 Aralık gününe geldiğimizde biraz tadımızı kaçıran bir etkileşim var. Merkür ve Neptün arasında sert bir açı var. Özellikle değişken burçlar bundan doğrudan nasibini alacaklar. Yani yaylar, ikizler, balıklar ve başaklar ve orta dereceler bu noktada oldukça önemli. Yani bu bahsetmiş olduğum yay, balık, başak ve e, ikizler burcunun orta derecelerinde yükseleniniz, e, köşe noktalarınız veya e, önemli gezegen dizilimleriniz varsa biraz sert etkilenebilirsiniz. merkür Neptün etkileşimi özellikle iletişim e, hatalarını, iletişimle alakalı sıkıntıları ortaya çıkaracaktır. Bunlar neler olabilir? E, karşımızdaki insanla birbirimizi yanlış anlama riskimiz ve potansiyelimiz oldukça yüksektir arkadaşlar. E, biz bir şey düşünürüz ve yanlış aksettiririz veya karşılaştırırız yanlış e, aksederiz bu e, iletişimle alakalı düşünceleri. Aynı zamanda Merkür'ün temsil etmiş olduğu alanlar yani iletişim zihinsel faaliyetler eğitimler sözleşmeler anlaşmalar imzalar e-postalar e WhatsApp görüşmeleri gibi alanlarda hatalar ve yanılgınlar söz konusu olabilir bununla beraber 19 Aralık gününe kadar şanslıysa 20 Aralık günü bir o kadar e şartlar belirsiz Arkadaşlar bu doğrultuda. da Özellikle bahsetmiş olduğum derecelerde gezegen dizilimlerini söz konusuysa yeni bir imza atmaktan imtina etmelisiniz. Şartlar size açıkça e, belirtilmeyebilir veya e, siz bazı şeyleri görmezden gelebilirsiniz. Yani gözünüzün önünde bir perde olur. Neptün burada etkiliyken tabiri caizse. Ve e, iletişim konusunda da her birimiz sıkıntı yaşayacağımız için bu doğrultuda. Özellikle e, ya hani sonra da hallederim ya bu bu kadar da önemli değil diye gevşek bıraktığınız Taraflardan daha sonradan sıkıntılar yaşayabilirsiniz. O yüzden Merkür'ün temsil etmiş olduğu iletişim konuları, anlaşmalar, sözleşmeler, kontratlar, vaatler, sözlerle alakalı 20 Aralık günü biraz sıkıntılı arkadaşlar. ve Özellikle iletişimle alakalı tartışmalar, hayal kırıklıkları da ön plana çıkabilir. Dediğim gibi değişken burçlar yani yaylar, ikizler, balıklar ve başaklar biraz daha dikkatli olsunlar özellikle. Aynı gün içerisinde daha evvel videosunu hazırlamış olduğum Venüs'ün kova burcu transiti başlayacak. Ee, Venüs kova burcundayken biraz daha ilişkilerde özgürlük arayışı artar ve bireysellik ön plana çıkar. İkili ilişkilerde entelektüel kapasite paylaşım ve arkadaş olabilme potansiyeli ön plana çıkar demiştim. Eğer Venüs'ün kova burcu transiti merak ediyorsanız ee, lütfen ee, birkaç video öncesinde bakın ve Venüs kova burcu transiti ile ilgili videomu izleyin arkadaşlar. Hatta belki yukarıya bir yere linkini de bırakırım Venüs'ün Kova burcu transitini. Evet, 21 Aralık günü ise Ay Akrep burcuna geçiş yapıyor. Ay Akrep Burcu'nda biraz daha duygularımız yoğundur. Sezgilerimiz aktiftir. Kıskançlıklar, kuşkular ön plandadır. Araştırmacı ve dedektif ruhumuz ön plandadır. Hafta sonuna doğru biraz daha içimize kapanacağımız, biraz daha araştırmaya yöneleceğimiz bir süreç başlıyor demektir. İkili ilişkilerde zaman zaman kıskançlıklar gibi sıkıntılarda yaşamak söz konusu olabilecektir. Ve haftanın son gününe geldiğimiz zaman... E, oldukça e, önemli bir gün. E, birden fazla etkileşim var. Güneşin oğlak Burcu transite başlayacak. 22 Aralık tarihi itibariyle Mars ve Blüter arasında güzel bir etkileşim var. Bu da hayatımızda kalıcı ve köklü cesaret gerektiren değişimleri göstermekte. Ve yine videosunu çekmiş olduğum Venüs-Uranüs karesi ile ilgili bir zorlayıcı enerji var. Yani 22 Aralık günü gündemimiz oldukça yoğun arkadaşlar. Özellikle Venüs-Uranüs karesi ilişkilerde sıkıntılar, ani kopmaları da getirebilir. Buna ilişkin video hazırladım. Dediğim gibi yukarıya veya bitiş ekranına mutlaka linkini bırakırım. Mutlaka dinlemenizi tavsiye ediyorum ki bir problem yaşamayın arkadaşlar. Çünkü her birimizde özgürlük hissiyatı, birden özgürleşme isteği çok aşırı bir şekilde gelmeye başlayacak hafta sonu itibariyle. Yani ilişkilerdeki sorumluluklar, yükümlülükler, fedakarlıklar hiç olmadığı kadar gözümüze batmaya başlayacak. Bu noktada belki doğru, belki de yanlış kararlar verebiliriz. Yani belki gerçekten kopmamız gereken ilişkiden kopacakken, belki de olayları ve üzerimizdeki baskıyı olduğundan daha abartılı bir şekilde algılayabilir ve olmadık tepkiler verebiliriz. Bu noktadan kırıcı olabilir ve geri dönülmesi zor ve güç telafisi imkansız durumları oluşturabiliriz. Bu bağlamda dikkat etmekte fayda var diyorum. Özellikle bu videomda zaten hangi alanlarda dikkat etmeniz gerektiğini detaylı ve ayrıntılı bir biçimde belirtmiştim. Evet haftanın gündemi gördüğünüz gibi oldukça yoğun özellikle tutulma haftasına doğru giderken bu yoğun hafta içerisinde e, birçok e, durumla yüzleşmek ve boğuşmak durumunda kalacağız. E, tutulmaya ilişkin videoyu hazır, henüz hazırlamadım. E, o da oldukça önemli bir tutum arkadaşlar. Mutlaka dinlemenizi tavsiye ederim hazırladığım takdirde. Bu nedenle kanalıma abone olmayı unutmayın. Çünkü gerçekten Aralık ayı gündemi her birimizin farklı alanlarda çok ciddi şekilde sınıyor. Farkındaysanız şu zamana kadar fark etmişsinizdir birçoğunuz diye düşünüyorum. Ve Ocak ayı bundan biraz daha etkili ve zorlayıcı olacak. Bu bağlamda yanlış hamleler yapmamak adına takipte kalmanızı tavsiye ederim. Evet şimdi geçelim Burçlara ilişkin yorumlarımı koç burcuyla başlayalım Merhaba sevgili Koçlar ve yükselen burcu koç olanlar bu hafta özellikle 19 Aralık'ta gerçekleşecek olan Mars-Satürn etkileşimi ile beraber kariyer hayatınızda e, güzel teklifler ve ortaklık fırsatlarıyla karşılaşabilirsiniz. Özellikle bilinçaltınızda sizin geleceğe bakmanızda engel e, teşkil eden unsurları da ortadan kaldırmak için her zamankinden çok daha fazla cesur olacaksınız. 20 Aralık tarihi itibariyle Merkür ve Neptün arasındaki sert açı özellikle sizi bilinçaltı konularında zorlayabilir, Yurtdışı ile bağlantılı konularda aksilikler seyahat planlarında veya eğitim planlarında bir takım aksaklıklar ortaya çıkabilir. 20 Aralık tarihi itibariyle Kova burcuna geçişiyle beraber e, sosyal çevreniz, e, kariyer gelirlerinizde bir artış gözlemlenecektir. Umarım çok güzel bir hafta geçirirsiniz. Hoşçakalın. Merhaba sevgili Boğalar ve Yükselen Burcu Boğa olanlar. Bu hafta özellikle 19 Aralık'ta meydana gelecek olan Mars Satürn etkileşimi ikili ilişkiler, evlilikler, ciddi ortaklıklar evinizde meydana geleceği için bu anlamda e, evlilik, ortaklık adımı atmak adına oldukça uygun tarihler olacaktır. 20 Aralık tarihinde meydana gelen merkür Neptün etkileşimi ortaklaşa gelirler noktasında sizleri biraz zorlayabilir sevgili Boğalar. Bu anlamda kimseye borç vermemeli ve veya eski borçları veya bütçe dengenizi kontrol altına almaya çalışmalısınız. 20 Aralık'ta aynı zamanda Venüs'ün kova burcuna geçişiyle beraber kariyer hayatınızla ilgili daha iyice bir dönem sizleri bekliyor olacak. Umarım güzel bir hafta geçirirsiniz. Hoşçakalın. Merhaba sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar. Bu hafta 19 Aralık'ta meydana gelen Mars Satürn etkileşimi sizi gündelik rutinler sağlığınız gibi alanlarda etkiliyor olacak. İş arkadaşlarınızla ilişkilerinizde her zamankinden daha cesur davranabilirsiniz. Ve bu bağlamda spora başlamak, sağlıklı yaşantıya geçmek noktasında da alışkanlıklar elde etme noktasında oldukça fırsatlı bir döngü içerisinde olacaksınız. Aynı zamanda iş başvuruları yapmak açısından da oldukça uygun bir süreç olacaktır. 20 Aralık'ta merkür Neptün etkileşimi İkili ilişkiler anlamında ve kariyer hayatınızda ve geleceğinizde bir takım yanlış anlaşılmalar ve hayal kırıklıklarıyla yüzleşmenizi sağlayabilir. Bunlar neler olabilir? İlişkinizde aynı gelecek... E Anlayışı içerisinde olup olmadığınızla alakalı bir takım e, yanlış anlaşılmalar ortaya çıkacaktır. Belki ilişkiyi sorgulayacaksınız. Bu ilişkinin geleceği var mı yok mu şeklinde. Bu anlamda biraz zorlanabilirsiniz sevgili ikizler. Yine aynı gün Venüs'ün kova burcuna geçişiyle beraber eğitimler, seyahatler anlamında güzel ve şanslı bir dönemece başlayacaksınız. Umarım güzel bir hafta geçirirsiniz. Hoşçakalın. Merhaba sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar. Sevgili yengeçler bu hafta özellikle aşk hayatınız çocuklarınızla ilgili güzel gelişmelerle haftayı başlayacağız ve hafta ortasına kadar bu etkiler devam ediyor olacak. Yani hayatınıza giren kişiler bu hafta içerisinde hayatınıza kalıcılık ve istikrar vaat edebilir ve belki de evlilik bebek haberi gibi durumlardan söz konusu olabilir. Hafta sonuna doğru merkür ve Neptune arasındaki sert açıyla beraber özellikle iş hayatınız, iş arkadaşlarınızla olan ilişkileriniz ve iş tamponunuz noktasında bir takım sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Sinirsel olarak kendinizi gergin hissedebilir ve sağlığınızda ufak tefek sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Yine 20 Aralık tarihi itibariyle Venüs'ün kova burcuna geçişine şahitlik edeceğiz. Ben üstün kova burcu transiti ile beraber özellikle başkalarından gelen gelirler, eşin maddi durumu, miras nafaka gibi konularda şans ve fırsatlar elde edebilirsiniz. Umarım güzel bir hafta geçirirsiniz. Hoşçakalın. Merhaba sevgili aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar. Bu hafta özellikle ailevi ilişkileriniz ön planda başlayacaksınız haftaya. E, hafta ortasına kadar ailenizle vakit geçirmek, belki ev almak, taşınmak, yatırım yapmak anlamında şanslı fırsatlarla karşılaşabileceğiniz bir hafta olacak. Hafta sonuna doğru ise Merkür ve Neptün arasındaki sert açıdan kaynaklı e, aşk hayatınız, çocuklarınızla alakalı bir takım sıkıntılı durumlarla karşılaşabilirsiniz. Özellikle kısa süreli bir ilişkiniz veya flörtünüz varsa... Burada duyacağınız e, haberler, alacağınız duyumlar veya e, size sarf edilen cümleler biraz hayal kırıklığı yaratabilir. Onun dışında 20 Aralık tarihi itibariyle Venüs burcuna geçiş yapacak. Venüs'ün burcu transiti ile beraber ikili ilişkilerde, ciddi ilişkiler ve ortaklıklarda şans ve fırsatları da hafta sonundan itibaren yıl sonuna kadarki döngüde elde ediyor olacaksınız. Umarım güzel bir hafta geçirirsiniz. Hoşçakalın. Merhaba sevgili Başaklar ve Yükselen Burcu Başak olanlar. Sevgili Başaklar bu hafta özellikle yakın çevre ilişkileriniz, kardeşlerinizin hayatındaki gündemler ön planda olacak. Bu noktada güzel anlaşmalar, eğitim fırsatları ve seyahatler ilişkiler yakalayabilirsiniz. Ee, belki bir araç alımı satımı veya kısa mesafeli bir iş yolculuğu da söz konusu olabilir. Size gelen teklifleri değerlendirmek için oldukça uygun bir hafta olacak. Ee, sevgili başaklar bu noktada e, fırsatları değerlendirmekte fayda görüyorum. Hafta sonuna doğru Merkür ve Neptün arasındaki sert e, etkileşim Özellikle sizin e, ikili ilişkiler ve aynı zamanda ailevi konularda biraz zorlayacak. Eğer evli bir başak burcuysanız e, ilişkinizde bazı problemler yaşayabilirsiniz. Belki ailenizden kaynaklı, belki ebeveynlerden kaynaklı, belki e, içsel anlamda huzursuzluklarınızdan kaynaklı bazı sıkıntılarla uğraşmak durumunda kalabilirsiniz. 20 Aralık tarihi itibariyle Venüs kova burcuna geçiş yapıyor. Venüs'ün kova burcuna geçişiyle beraber özellikle sağlığınızı daha iyi hissedeceğiniz bir süreç başlayacak ve e, iş ortamında günlük işlerinizi hallederken daha verimli ve daha keyifli bir e, şekilde çalışabileceksiniz. Umarım güzel bir hafta geçirirsiniz. Hoşçakalın. Merhaba sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar. Bu hafta e, özellikle maddi anlamda kalıcı ortaklıklar, başlangıçlar, belki iş değişiklikleri, belki zam ve terfi gibi durumlar yaşayıp Özgüveninizi biraz daha yükseltebilirsiniz sevgili Terazi'ler. Özellikle maddi olarak yaşamış olduğunuz sıkıntılar bu hafta itibariyle biraz daha dağılıyor olacak. Hafta ortasına doğru Merkür ve Neptün arasındaki sert etkileşim sizi yakın çevre ilişkileri ve kardeşler, kuzenler yanlış anlaşılmalar noktasında biraz negatif etkileyebilir. Bu noktada özellikle yakın çevrenizle iletişim problemleri yaşayabilirsiniz. Trafikte veya şehir içi ufak Saatlerde bazı aksaklıklarla karşılaşabilirsiniz veya aracınızla ilgili. Aynı zamanda bu hafta Venüs Kova burcuna geçiş yapıyor. Buna ilişkin bir video hazırlamıştım. Kısaca değinecek olursak Venüsün Kova burcu geçişiyle beraber özellikle çocuklarınızla alakalı, aşk hayatınız ve sizi heyecanlandıracak gelişmelerle alakalı şanslar ve fırsatlar elde edebilirsiniz. Umarım güzel bir hafta geçirirsiniz. Hoşça kalın. Merhaba sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar bu hafta özellikle burcunuzdaki Mars ve Satürn arasındaki pozitif etkileşimle beraber çok güzel haberler, kalıcı başlangıçlarla haftayı başlatabilirsiniz. E, seyahat etmek için, yeni bir anlaşma imzalamak için oldukça uygun bir hafta olacaktır. Hafta ortasından itibaren Merkür ve Neptün arasındaki sert etkileşim özellikle maddi konularda biraz sizi zora sokabilir. Bu bağlamda kimseye borç vermeme ve maddi anlamda hiçbir akte imza atmamaya gayret göstermenizi tavsiye ederim. Bu hafta aynı zamanda Venüs 20 Aralık tarihi itibariyle Kova burcuna geçiş yapacak. Buna ilişkin zaten ayrıca bir video hazırlamıştım ancak Venüs'ün 4. evimize geçişiyle beraber taşınmak, evle alakalı bir takım tadilatlar yapmak, yatırım yapmak, ailenizle ebeveynlerinizle güzel zamanlar geçirmek açısından çok şanslı ve fırsatlı bir süreç başlıyor olacak. Umarım güzel bir hafta geçirirsiniz. Hoşçakalın. Merhaba sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlar. Bu hafta Mars ve Satürn etkileşimiyle beraber özellikle içsel anlamda oldukça keyifli hissedeceğiniz bir süreç başlıyor olacak. Aynı zamanda burcunuzdaki Merkür ve Neptün arasındaki sert etkileşimle e, aile içerisinde bazı sıkıntılar hafta ortasından itibaren söz konusu olabilir. Kullandığınız cümleler, üslubunuz, e, kendinize ifade etme tarzınız yanlış anlaşılabilir. Aynı zamanda 20 Aralık tarihi itibariyle Venüs Kova burcuna geçiş yapıyor. Venüs'ün Kova burcuna geçişiyle beraber güzel anlaşmalar, güzel teklifler ve haberler alacağınız bir süreç başlıyor olacak ki buna ilişkin ayrıca bir video hazırlamıştım. Onu izlemenizi tavsiye ederim. Umarım güzel bir hafta geçirirsiniz. Hoşça kalın. Merhaba sevgili Oğlaklar ve yükselen burcu Oğlak olanlar. Bu hafta özellikle Akrep burcundaki Mars ve burcunuzdaki Satürn arasında Güzel bir etkileşim meydana gelecek. Bu etkileşim kariyer gelirlerinizi artıracak yeni bir teklifle karşılaşmanızı, terfi almanızı sağlayabilir. Bunun yanı sıra çok güçlü ve sizi destekleyecek bir kişiyle arkadaşlık kurmanızı da sağlayacaktır sevgili oğlaklar. Bunun yanı sıra hafta ortasında başlayan Merkür Neptün etkileşimi özellikle geçmişle alakalı tekrar eski meseleleri açarak sizi biraz keyifsiz bir hatıra süreci yaşatabilir bu anlamda eski aşklar ve eski ilişkilerle alakalı defteri kapatıp yeni bir diyaloğa girmemekte fayda var. Çünkü yanlış anlaşılmalar, puslu bir hava ortada olacak. Bu noktada dikkat etmenizi tavsiye ederim. Aynı zamanda bu hafta Venüs Kova burcuna geçiş yapıyor. Buna ilişkin ayrıca bir video hazırlamıştım. Mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Ancak bu haftadan itibaren Venüs'ün Kova burcuna geçmesiyle beraber e, parasal anlamda güzel şanslar ve fırsatlar elde edeceğiniz ve özgüveninizin yükseleceği bir süreç başlayacak. Umarım çok güzel bir hafta geçirirsiniz sevgili oğlaklar. Hoşçakalın. Merhaba sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar. Sevgili kovalar bu hafta kariyerinizle ilgili çok ciddi bir şans ve fırsatla karşılaşarak haftayı açabilirsiniz. Özellikle otorite figüründeki kişiler, patronlar, ebeveynlerle alakalı şans ve destekler hayatınızda olacaktır. Aynı zamanda hafta ortasında başlayan Merkür Neptün sert etkileşimi ise sizi arkadaş çevresi ve sosyal çevre anlamında biraz üzebilir. Bu noktada arkadaşlarınızla aranızda yanlış anlaşılmalar ve bir takım beklentilerin karşılanmaması gibi durumlar söz konusu olabilir. Bu noktada biraz birkaç gün boyunca canınız sıkkın olabilir. 20 Aralık tarihi itibariyle Venüs burcunuza giriş yapıyor. Buna ilişkin ayrıca bir video hazırlamıştım. Venüs'ün burcunuza geçmesiyle beraber fiziksel olarak çekicilerinizin artacağı, kendinizi daha iyi hissedeceğiniz, her alanda şans ve fırsatı kendinize çekme becerisine sahip olacağınız bir süreç başlıyor olacak. Umarım güzel bir hafta geçirirsiniz. Hoşçakalın. Merhaba sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar. Bu hafta Mars ve Satürn arasındaki icil etkiyle haftayı başlatacağız. Bu etki özellikle sizin yaşama karşı bakış açınızı güncelleyecek. Belki eğitim belki e, seyahat fırsatları yakalayacağınız, belki farklı kültürleri tanıma fırsatı edineceğiniz bir süreç olabilir. Aynı zamanda farklı bir şehre yerleşmek veya bir ülkeye yerleşmekle alakalı gündemleriniz varsa bu alanda da e, hız ve ivme kazanabilirsiniz aynı zamanda burcunuzdaki Neptün ve e, yay burcunda bulunan Merkür arasında sert bir etkileşim meydana gelecek hafta ortası itibariyle Bu da Özellikle e, otoriteyle, üstlerle, e, kariyer hayatınızla ilgili e, sizden üst düzeyde bulunan kişilerle alakalı bir takım sıkıntıları gösterebilir. Toplum önündeki imajınızın zedeleneceği davranışlar sergileyebilirsiniz. Yanlış anlaşmalara karşı dikkatli olmakta fayda var. Kendinizi doğru ifade ettiğinizden emin olun ki daha sonradan bu problemlerle uğraşmak durumunda kalmayın. Aynı zamanda 20 Aralık tarihi itibariyle Venüs Kova burcuna geçiş yapıyor. Buna ilişkin ayrıca bir video hazırlamıştım. Venüs'ün Kova burcu geçişiyle beraber içsel anlamda daha huzurlu hissedeceğiniz, kendinizi medite edeceğiniz, daha çok ruhunuza, iç dünyanıza yatırım yapacağınız bir süreç başlayacak. umarım güzel bir hafta geçirirsiniz. Hoşça kalın. Evet arkadaşlar haftalık yorumlar bu şekildeydi. Umarım faydalı olmuştur. Kanalıma abone değilseniz hala lütfen abone olun. Danışmanlık almak isteyenler evrenselkadimbirgeci.com adresine e-posta gönderebilir veya instagramdan opikusastroloji hesabımdan beni takip edebilirler. Bu hafta yaşadığınız gelişmeleri de lütfen yorumlar kısmında paylaşın. Her birinize mutlu, huzurlu, sağlıklı, bol, bereketli bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.